Merhaba arkadaşlar, hepimizin de bildiği gibi 2020 yılı çok fazla acı olayda beraberinde getirdi. Depremler, uçak kazaları, şehitlerimiz ve şimdi de küresel salgın hastalık korona. Biz 12. sınıf öğrencileri, geleceğimiz ile ilgili planlar yaparken hayatın her zaman da planladığımız gibi olamayacağını gördük maalesef. Bu zor süreçte sınavımız ertelenmiş olabilir. Mezuniyet törenimiz ertelenmiş olabilir. Sevdiklerimize kavuşmamız da ertelenmiş olabilir. Ama biz şunu biliyoruz ki neye inanır, neyi beslersek gerçekliğimizde o olur. Her şeyin yok olduğunu düşündüğümüz bir anda bile bir umut vardır. Umut hiç bitmeyen bir bahar mevsimidir. İçinde kar da yağar, fırtınalar da kopar. Ama en sonunda hep çiçekler açar. Ülkemizin de içinde bulunduğu bu zor günlerde. Edebiyat öğretmenimiz Ayben Çizgen ve biz 12B sınıfı öğrencileri sizleri umut dolu bir yolculuğa çıkartmak istiyoruz. Değerli şairlerimizin birbirinden güzel şiirleriyle çıkacağınız bu yolculuğun sonunda herkesin umuduna sıkı sıkıya sarılmasını diliyoruz. Sağlıkla ve umutla kalın. Gün bitti. Lambaya hazırla. Işık kalmadı girecek odamıza. Çek perdeleri seveceğim. Kanadı kırık bir akşam, zonkluyor durmadan dışarıda. Sen bugünden yarına birazcık umutsakla. Yarın farklıdır bugünden. Adı değişir hiç olmazsa. Kara bir suyu geçiyoruz şimdilerde. Basarak üstünü taşlara. Sen bugünden yarına birazcık unutsakla. Gün bitti seyredeyim. Geriye kalan posa. Bu serin güz akşamında geç otur karşıma sessizce. Devam et ördüğün hikaye. Öyle bir ilkezol ki korkut yaprakları. Öyle bir son yazol ki Tut yaprakları Sararıp dökülürken Gözlü rüzgarlarında Ardında savrulsunlar Umut yaprakları Sevinçlerinde onlar vardı Hüzünlerinde onlar Seninle yaşardılar Seninle soldular Olsunlar senden sonra da Umut yaprakları Herkes gitti kaldı Umut Her şey bitti baldı Umut Gözümde fer canımda can Tutundum, daldı Umut Feryat ederken her zaman imdadıma geldi Umut Hasret çekerken sevince Kedirimi aldı Umut İsyan ederken asiye itaatkar oldu Umut Saklandığım dehlizlerde Kaybolunca Buldu Umut Mutsuz olduğum zamanlar Ne sıkıntım bildi Umut İçimde paslı Pörsünmüş Ne acı var sildi Umut Korktuğumda Sığındığım Sarıldığım eldi Umut Hazan sarınca ruhunu Kokladığım Güldü Umut Ömrü ömrüm kadar uzun ben ölünce öldü umut. Anadolu Öyle yıkma kendini, öyle mahsun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın. Pırsatçının, pesatçının, hayının. Dayan kitap ile, dayan iş ile, sırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan, rüsva etme beni. Yaşamayı, gülmeyi umut et, mutluluğun doruklarını, tertemiz havayı umut et, umut et. sevgiyi, en büyük aşkı umut et. Ken söyledi, aşık suratlardan sıyrılmış yüzleri umudet, umudet, sonsuzluğu, ölümsüzlüğü, ayrılmamayı ve umudet, kopmayan sağlam bağları, yalnız bırakılmamayı ve üzmeyen insanları. Umudet, çünkü umut aşktır, kalbi besleyen bir baldır. Umudet, çünkü sen mahrumsun, yalnız umut sana, tenine hayatlar bir devadır. Unutma. Umudet, umut, en iyi dost, sadık bir yoldaştır. Bütün iyi kitapları sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda Meltemiz sende esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen elmaya, rengini alırsın. Gözünde görse elmayı, sesini duyarsın. Onu işitsen, yuvarlığa sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır.